Ondan sonra da dönüveriyorlar. Onlar inanıncı değillerdir. İçinde hidayet ve nur bulunan Tevrat'ı elbette biz indirdik. Müslüman olan peygamberler Yahudiler hakkında hükmederler. Kendilerini Tanrı'ya adamış zahidler, alimler de Allah'ın kitabını korumakla görevlendirildiklerinden onunla hüküm verirler ve onun Allah'ın kitabı olduğuna şahitlik ederlerdi.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 Dininizde haksız yere aşırı gitmeyin. Daha önce sapmış, birçoklarında saptırmış ve böylece doğru yolu kaybetmiş bir kavmin keyiflerine uymayın. İsrailoğullarından küfredenler, Davut ve Meryem'in oğlu İsa diliyle lanetlenmişlerdir. Bu onların isyan etmeleri ve aşırı gitmeleri yüzündendi. Onlar yaptıkları kötülüklerden vazgeçmiyorlardı. Yaptıkları şey ne kötüydü.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 Allah sizi kasıtsız olarak yaptığınız yeminlerinizden sorumlu tutmaz. Fakat kasıtlı yaptığınız yeminlerinizden sizi sorumlu tutar. Bozulan yemininin kefareti ailenize yedirdiğinizin ortalamasından on yoksul yedirmek ve giydirmek yahut bir köle azad etmektir. Verecek bir şey bulamayan kimse için de üç gün oruç tutmaktır.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 Atalarımızı üzerinde bulduğumuz şey bize yeter derler. Ataları bir şey bilmeyen ve doğru yolu da bulamayan kimseler olsa da mı? Ey inananlar! Kendinize dikkat edin. Siz doğru yolda olduğunuz takdirde doğru yolda sapanlar size zarar veremezler. Hepinizin dönüşü Allah'adır. Yaptıklarınızı size bu haber verecektir. Ey iman edenler! İçinizden birine ölüm emareleri geldiği zaman vasiyet sırasında aranızdaki şahitliğin hükmü kendi içinizdeki iki adaletli şahit yahut yeryüzünde yolculuğa çıkmışsanız ölüm emareleri de size gelip çatmışsa sizden olmayan diğer iki şahit tutmaktır. Eğer bunlardan şüpheye düşerseniz namazdan sonra onları alıkorsunuz. Onlar da Allah'ın şöyle yemin ederler.